Tekrar tekrar tekrarlar insanlar nasıl atlar? Kırılmış yıkılmış enkazlar arasında bedenleri hissyan karama ruları yok, görüşleri dar, biçimleri garip bir o kadar, bir çıkışı yok. Bunu bile bile duruyorsan ya da geldiğin yere geri dönüyorsan. dönüyorsan. Fıratılabilir mi öylesine fikirlerin herhangi bir limantran Peki farkın kalır da o zaman yaşam ilmasını uzanamayan o basit birimattan Neden benden başkası olmaya çalışır hayalime kaptan saçmadan tam içinde yaptığın her şey boş ya ne tarafa baksan Yıkılan tabularım referans atılan adımlara Kafanın tam içi karanlık uyanmak istemez yarınlara Ki adım kadar bilinir fikrin tekrar tekrar tekrarla Var içimde ne de tek damla yaş gözümde